Arkadaşlar ben Ersin Kadıoğlu. Bu bir inceleme videosu. Bugün Philips OneBlade QP2520 modelini inceleyeceğiz. Bundan önce birinci nesil OneBlade diyeceğim bir ürün vardı. Biraz daha uzundu ve çevirmeli olarak çalışıyordu. Biraz daha kabaydı açıkçası. Bu ikinci nesil biraz daha kibar. Bundan sonra da bir Pro daha çıktı. Yani OneBlade Pro diye bir ürün çıktı. E tabi fiyat ona göre e, bir de piyasada satılan şimdi bu QP2520 bir de QP2510 var galiba e, onunla bunun arasında fark e, zannedersem sadece bıçak farkı var bunda bir tane bıçak fazladan geliyor aslında ürün olarak bir farkları yok öyle söyleyeyim ben bunu neden kutu açılışını sıfırdan yapmadım e, açıkçası şüphelendim bir şey söyleyeyim şüphelendim demeyeyim de e, bu ürünü ilk aldığımda ilk önce memnun kaldım ilk traştan sonra ve e, olumsuz yorumlara rağmen, bazı olumsuz yorumlara rağmen e, gittim Philips reklamı önüme çıktığında, bir sosyal medya yani Facebook'ta önüme çıktığında, e, direkt olumlu güzel bir yorum yaptım. Yani dedim evet sinek kaydı yapmıyor ama yine de idare eder, güzel bir şekilde tıraş yaptı diye söyledim. E, Philips bana ne, kontak kurdu, bir sene bedavadan ek garanti e, e, hediye etti. Şimdi ben de tabii dedim ki amcam beni niye öptü, neden böyle yapıyor? Sürekli bir ödüllendirme sistemi ve açıkçası bu ürün ilk çıktığında da çeşitli sosyal medya mecralarına veya çeşitli vatandaşlara artık bilmiyorum ürünleri gönderip, ücretsiz olarak gönderip güzel şekilde video çekmelerini istedi. Ve piyasada, yani piyasa dedim özellikle YouTube'da çok fazla bu ürün hakkında olumlu yorumlar Bulursunuz. Ben bugün objektif olarak size nasıl memnun kalıp kalmadığımı veya bazı olumsuzluklarını veya olumlu yönlerini size söyleyeceğim. Ürünü ona göre almanızı tavsiye ederim. Gayet objektif olarak size ürünü inceleyeceğim. Yani incelemelerimi size bildireceğim. Şimdi şöyle anlatalım. Başlayalım. Bu ürün gayet küçük. LSA cinsli bir ürün. Yaklaşık uzunluğu 17 santim civarı. Ee, şöyle çıkarttığınız koruma kılıfı. Önemli olan bıçak şu. Gayet güzel bir oynar başlığa sahip. Şuraları neden beyazlarsanız, işte ben yani şöyle anlatayım, köpük ve tıraş olduğum için biraz tortu oluşuyor, buraların kazınması gerekiyor. Bıçağa da şu şekilde çıkıyor kolayca bunu çıkıyor ve yerine yenisini takıyorsunuz bunu atıyorsunuz kullanat gibi yani normal bıçaklar gibi aslında yani normal tıraş bıçakları mantı ile çalışıyor şurası sizi yanıtmasın, burası gözenekli gibi gözükse de hani burası hareket etmiyor arkadaşlar ürünün sadece şuraları ve bu kısımları açıkçası direkt tıraş ediyor Güzel mi? Güzel ürün. Ee, ama dediğim gibi bazı olumsuzlukları var. Ben onu e, incelemede gerektiği şekilde açıklamaya çalışacağım size. Ürün içinden bu ürün çıkıyor. Bir tane bıçağı çıkıyor. Koruma kılıfı çıkıyor. Şöyle. Gayet güzel hijyenik bir şey sağlıyor. Şu kutu çıkıyor. Kutunun içinden de e, evet bir adet yedek bıçak. Ve üç tane de başlar çıkıyor. Şöyle 1 numara şöyle 3 numara ve 5 numara başlıkları çıkıyor. Bu uzunluklara göre sakallarınızı e, gerektiği şekilde kesebiliyorsunuz ve şarj aleti çıkıyor bir tane de. Şarj aleti kendi eee şarjına soketine girecek şekilde. Bu şarj aleti şuraya sabit. Yani eğer bir bozulma olduğunda büyük ihtimal servisinden orijinalini tekrardan almak zorundasınız. O yüzden dikkat ve hassasiyetle davranmanız gerekiyor. Seyahate giderseniz yanınızda tutun. Yani şarj biter. O şekilde bir tekrardan yani bir Samsung şarj aleti gibi şarjla şarj olmuyor. Öyle söyleyeyim. Başlıkları gayet tatmin edici. Yani kolay takılıp çıkartılıyor şöyle anlatayım gördüğünüz gibi tık takıldı Bu kaç mesela 1 numara 1 numara ona göre kesiyor genelde 1 ve 3 numara kullanırsınız 5 numara biraz fazla bırakıyor sakalı Tabii o biraz da tercih meselesi Eğer uzun bırakıyorsanız sakalları ona göre tercih edebilirsiniz şarjı şöyle söyleyeyim ben yatarken şarja koyuyorum işte sabahleyin alıyorum yani herhangi bir saat belirtemem Genel anlamda diyorlar ki 1 saat veya işte 8 saat şarjda yani 1 saat demeyeyim de 8 saat şarjda 45 dakika şarjım gittiğini söylüyorlar. Bence bundan daha fazla yani ürünün en başta ürünecek noktalarından biri bu. 45 dakikadan çok daha fazla şarj gidiyor. Yani ben açıkçası öyle söyleyeyim incelemelerime, incelemelerime dayanarak yani aldığımdan beri 2,5 aydır kullanıyorum. İki veya üç defa şarj ettim. İki günde bir tıraş olurum ama tabii onların nedenlerini de söyleyeceğim size. Çünkü bazı kullanım aksaklıkları var ve ondan dolayı iki günde bir şarj oluyorum. Ee, verim aldım mı? İki buçuk ayda verim aldım. Ee, ama yani ben gayet sert sakallı bir insanım. Ve sert sakallı insanlardaki verimi biraz sıkıntılı olabiliyor bu ürün. Fiyat performans ürünü mü? Evet fiyat performans ürünü. Şu anki fiyatı 200... 10 lirayla 240 arasında değişiyor piyasada. Şu hani bıçaksız olan model yani şu bıçak yedek bıçak bırakın e, bu şekilde olan modeli 190 liraya kadar veya 140 liraya kadar görmüştüm galiba. O, o civarlarda bile alabiliyorsunuz. Sonuçta işte Pips alıyorsunuz ve şarjlı bir alet alıyorsunuz. Ve aslında bu ürünün canan noktası şu e, Size ısrarla şu ürünü de satıyorlar. Yani bu ürünün 4 ay dayandığını iddia ediyorlar ama ben şöyle söyleyeyim. 2,5 ayda sakalım sert olduğu için tamamıyla neredeyse körelde. Bunu da zaten belirteceğim. Belirtmek isterim açıkçası. Çünkü hani ortalama seneli 5 defa kullandığınızda ki şu bıçaklar 80 lirayla 120 hatta 140 liraya kadar çıkabiliyor piyasada fiyatları. 80 liradan bile ortalama aldığınızda 5 tane senede tüketseniz 400 yıllık bir bütçe yapar bu da. 400 yıllık bütçede yani bir makine için az değil makine ucuz alabiliyorsunuz olabilirsiniz ama sürekli bundan tüketiyorsunuz o da ayrı bir mesele yani. Philips bu üstüne çok fazla duruyor çok fazla reklamını yaptı. E, gerek bilmiyorum artık ürünü ücretsiz mi dağıttığı yorum yapılmasına video çekilmesini mi istedi. Veya insanların hep olumlu şekilde davranmasını istedi veya o şekillerde videolara yer verdi. Ama ben bu videoda olumsuz yönleri de Şimdi çok daha fazla uzatmadan sevgileşim yardımıyla ben videoyu çekeyim. Ve siz de aksaklıkları ve güzelliklerini görürsünüz. Merhaba arkadaşlar. OneBilet ile beraberiz. Şimdi biraz önce ürünü gösterdim size. Bunu bir deneyelim. Ürünü yaklaşık iki buçuk aydır e, kullanıyorum. Denemek değil aslında. E, bakalım iki buçuk ay sonra verim nasıl olacak onu bekledim. Ürün gayet sesli denenebilecek şekilde sesli çalışıyor. E, ve ürünün şöyle bir vaadi var yani genelde satışçılarının genelde öyle bir vaadi var. E, Sıfıra yakın fıraş ediyor ama hiçbir zaman e, teninize değmeyip ee, hiçbir şekilde teninize zarar vermediğini söylüyorlar. Bunu deneyeceğiz. İlk önce şöyle senin Kısaltmaları nasıl? Mesela şuraları. Kenan'ları gayet. Yani güzel bir şekilde kısaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde favori ile Ama güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle sakal cinsim söyleyeyim. Tenim yumuşaktır. Fakat sakalım gayet serttir. E, açıkçası tıraş makinesi için zor bir tenim var. E, ve böyle bir zamanda yani böyle bir tende denemek, denemeyi görmek sizin için daha iyi olacaktır. İlk önce aparatları deneyelim. 5 numaralı, 3 e, numaralı ve 1 numaralı aparatlar var. Mesela 5 deyince bunu gayet şöyle anlatayım. Hani 5'lik bir sakalım yok benim. Şu an 1 numaralı aparatı sakalım. 1 numaralı da aparatta. Susuz şekilde. 1 numaralı bu şekilde alıyor. 3 yani numarayı da bu tarafta deneyeyim. Aparatlarda gayet kolay takılıyor. 3 numarayı yapayım. Çok bir şey değişmedi. Zaten benim şu an sakallarım 3 numaraymış. Kuru şekilde de tıraş olabiliyorsunuz makineyle. En güzel yanı o. Bir de ıslak şekilde oluyorsunuz. Bıyık altı kısımları. Birkaç defa almanız gerekiyor. Yani birkaç defa aldıktan sonra verim elde ediyorsunuz yine. Şöyle söyleyeyim tıraş olduk yüzümüzü yıkadık ee, gördüğünüz üzere hafif de pütür de olsa kalıyor yani bu beni tatmin ediyor mu açıkçası tatmin etmiyor yani İşim gereği genelde hani sıfır sakal ee, daha çok seviyorum yani tıraş oldu mu olmuş gibi gözükmeyi seviyorum Tabii bu sizin tercih meseleniz ee, tarih ediyor mu etmiyor ama şöyle söyleyeyim bunun üstünden bir defa daha geçeceğim ve bir defa daha geçince zaten biraz da olsa taş etmeye başlıyor. Şu kısmına çok yani alt kısmıyla çok fazla kestiğiniz için burası daha çok körelme yapıyor. Burası şu üst bıçaklara çok fazla körelme yapmıyor. Hani üstüyle tersten almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi açıkçası genel anlamda üstünden geçtikten sonra şöyle anlatayım size. Kısaltmaları nasıl? Favori almaları iyi. Aparatları işe yarıyor mu? Evet aparatları işe yarıyor. Ama beni tatmin mi? Etmedi açıkçası. Bir de benim sakılım sert olduğu için üstünden birkaç defa daha geçmem gerekiyor. Ve bu da benim için çok fazla zaman kaybına sebep oluyor. Beğendim mi? Beğendim sayıları, yani beğenmediğim noktaları söylüyorum zaten size. Beklentilerimi karşıladığıma çok açıkçası benim karşılamadı. Yani, sıfırı, yani sıfır tıraş istiyorsanız bu makine kesinlikle almayın. Açıkçası ben öyle söyleyeyim. Yani normal jilet bile yani sıfır tıraş yapıyor. Şarj süresi 45 dakika deniyor. 45 dakikadan çok daha fazla. Yani bu konuda siz tat Çünkü ben iki günde bir tıraş oluyorum. İki günde bir neden tıraş olduğumu da söyleyeyim size. İlk bu sakalı kesiyorsunuz ve ertesi gün sakalınız biraz uzadığında tekrardan bakın burası çok önemli. Ben objektif olarak değerlendiriyorum. Yani asıl canlanıcı nokta bu. Youtube'da olsun veya başka yerlerde olsun birçok bu makine hakkında videolar var. ve Genelde makinen çok övüyorlar, işte süper diyorlar, hiper diyorlar, her şey uçuyorlar diyorlar, kaçıyorlar diyorlar, her şeyi söylüyorlar. Genelde hani malum markanın belki göndermiş olduğu ürünler olabilir, ama açıkçası ben bunu kendi paramla aldım ve dediğim gibi iki aydır deniyorum, iki buçuk aydır deniyorum ve ciriti kesinlikle şu an keskinliğini bitirdi. Eğer sakının sersen hiç öyle vaat edildiği gibi dört ay falan dayanmıyor. Bu iki buçuk ayda köreldi. Ben bunu mecbur zaten büyük ihtimal yedek bıçağı değiştireceğim. Şimdi bu iki iki buçuk aylık kullanım süresinde de gayet kötü durumda. Bıçağın tanesi 80 liraya 120 liraya arasında serbest piyasa rakamı olarak dolaşıyor. Bu da yani senede sert sakalı birisiniz 6 tane bıçak yapar 2 ay dayandı deseniz. Ortalama hadi 5 tane dayan dedim, 400 liralık bir tıraş masrafı var. Ha yani başka makinalar da var. Özellikle ben nasip olursa eğer alırsam yani veya bir gün elime geçerse denk gelirse onu da deneyip size video çekelim. Braun'un 9 serisi var mesela. Onlar kesinlikle sıfıra yakın tıraş ediyor. Evet bu makineler çok daha pahalı makineler ama onu senede bir değiştiriyorsunuz veya bir buçuk senede bir değiştiriyorsunuz başlığını. Hani bunu seneye vurduğunuzu 400 liralık 500 lira bir size masrafı var. Şu an 2019 yani dolar kuruna göre. Bu ürünü tavsiye eder misiniz? Bu ürün güzel, tasarım olarak güzel. Ama dediğim gibi benim gibi sert sakallı bir insan olun, yani görüş olarak çok açıkçası 50-50 kaldım yani tavsiye ederim belki etmem kararsız kaldım yani. Bunun promo deni bilmiyorum. Galiba dönüş rpm'imi daha fazla olabilir yani motoru daha hızlı dönüyor olabilir. O fark eder mi fark etmez mi bilmiyorum ama sonuçta da aynı bıçağı kullanıyor. Sadece başlıkları onun daha ayarlı ve değişik. Onu da inceleme fırsatım olsa zaten sizinle paylaşırım. Ortalama fiyatı 210 liralık 250 lira arasında değişiyor. Pro'nun fiyatı ortalama 300 liralık 350 lira arasında değişiyor. Dediğim gibi benim denemek istediğim başka ürünlerin yani farklı markalardaki ürünlerin fiyatları çok daha yüksek yani 1000 liralar 1500 liralar civarında o yüzden bu bütçenize göre bu ürünü alabilirsiniz hani iki günde ben tıraş olurum derseniz bir sıkıntı olmaz ee, ama dediğim gibi bir günde saçlarınız biraz uzuyor ve hemen ertesi gün tıraş olursanız tahriş edebiliyor yani arka arkaya tıraş olduğunuzda benim e, vücudumu tahriş ediyor açıkçası o yüzden ben iki günde bir tıraş oluyorum böyle kullanıyorum mecburi olarak buna da yapacak bir şey yok. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur.